Doktor dürsün din bana karşı. Dolayısıyla ne oluyor? Bu buna ne diyoruz? Uf! <gülüyor> Wa! Hangisi yok? <gülüyor> Beş evrende video çekmeyi biliyorsunuz, bir kostüm tasarlayamıyorsunuz. Neden ya? Anlatamam. Evet. Neden? Gerçekten ben neydi? çok kasettim. Ne mottomuz neydi? Ne gerek vardı? Yok mu İkiz Ünlü? Beniful Fincher. Ay, ben hakikaten çok zik. Şöyle. Bonus Nostradan sinema bilgilerine hoş geldiniz. Sonunda yaptık ve Nasıl geçti? İlk bölüm diyeceğim. Aslında biz iki bölümü bir kere de çekmiştik. Süreçte konuşmasaydık iyiydi. En çok gelebilecek soru. Eski eylem planlı bölümlere devam edecek mi? Sence cevap ver, beni ilgilendirmez. Beni kendi bölümleri ilgilendirir sadece. Eski playlistlerimizden bazıları da devam edecek. Kıymetini bilseydiniz. Baktım, kamera arkasının kıymeti biliniyor. Onlar da devam edecek ee, ama bu sıradan sinema bilgileri belki sıradan X, Y, Z bilgileri olarak devam ediyor olacak. İlk videolarda yaptığınız birkaç yoruma bizim bazı yorumlarımız var. Bir gizli sapığımız var. Duygu. Duygu evet. bana slime al yoksa hiçbir slime diyor. Slime'a para veremem kusura bak. Hem istiyorum. git Bana Kanada yeşil, çırplak. Alırsa ne yapacağız? Bir Harun var. Harun Işık. Ama biraz kafan karışık. Ben bilmiyorum. Ben sadece kendimle ilgili kısımları okuyorum. Az evet, inşallah bir başlayacaksın inşallah. Girişin 35 dakika sürüyor. Yeni haftamıza hazır mısın yeni konulara? Ya hazırım hazırım hazırım. Evet, Hah dur onu söyleyebiliriz. Neyi? Beni aslında aşağılamadım mı? Asla. Nerede aşağılamışım? Bir tane örnek verilebilirim Bine arkadaşlar. Ezranladım. Anlamadın işte. Başka ikinci bir örnek verelim. İyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Üçüncü bir örnek ver. Herkes <gülüyor> biliyor merak etme. Bilmeyen tek kişi sensin bu videoyu izler. Bu bizim dinamiğimiz arkadaşlar ama... Ya ee, ablam bana mesaj atmış. Bu bölüm biraz daha... E, Doz acı düzeltmeye çalışıyorum. Yo yo ben çok üstüm gelmemişim. Göm ne olur beni göm. Okey bu hafta sana gizli bir konsept hazırlamıştım ama notların en başına yazdığım için. Onu okumamıştım biliyor musun? İlk videomuza başlıyoruz bu hafta. Size söylemiyorum konsepti bakalım siz anlayabilecek misiniz? Daha ben hala anlamadım bu arada Yıldız'ı görmüyorum herhalde. İlk videomuzda yine aynı şekilde başlıyorum. Sana bir izleteceğim tamam. ve yorumlarını alacağım. Pardon. Social Network'tan bir sahneyle başlıyoruz. Filmi izleyen şu anlar belki tahmin edebilir ama biliyorlarsa. Bilmedikleri için bunu yapıyoruz değil mi? E, i̇zledin mi bu filmi? Facebook'un evet. bulunma hikayesi. Tamam. Face. Go ahead. Var mı bir şey? Var kez etti de yani şimdi. Sence bu oyuncular ikiz mi? Değil bence. O filmde ikizler. Ama normalde tek kişi değil mi? Evet adı ne? Army nereden bileceğim ama? Ya kardeşim ben birbir ile çiftim kurmadığım kimsenin ismini bilmek zorunda değilim. Army Hammer ikizi yok. Okay. Nasıl yapmışlar sence? Efekle evet. yapmışlar tamam da yani farklı bir şey söylemeni bekliyorum şimdi... bu heyecanlandırmıyor beni. <gülüyor> That's what she said. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Nasıl kaçırdı? geçen hafta koyduklarımızın eskiden ne kadar büyük uğraşlarla yapıldığını, şu an teknoloji ne kadar daha ileride olduğumuzu gör diye yaptım. Bu evet. filmde de dublörü sette oynuyor. Ama yüzünü bu sefer eski teknolojiyi göstereceğim sana şimdi. Küre. Bak şimdi bu kürenin içinde bütün yüz ifadeleri, ona işte belli bütün alfabenin harfleri, belirli kelimelerin yani hepsi söyletiliyor. Ve daha sonra o sahnede o yüzü konuyor. Ayrışma hatırla? Orada sette çekiyorlar. Bir şey dublörü yani ikisi hep aynı kişinin mesela. Arada yine boğuluyor Güzel mu? soru. Çok çok güzel soru, röportajında Army Hammer da söylüyor. Düşün David Fincher ile çalışıyorsun diyor ama üstüne bir de iki karakter oynuyorsun diye. Her sahneyi önce o bir karakter bir dub, dub dub diğerini oynuyor. Sonra yerlerini değiştiriyorlar. Adam diğer rolü de bir daha oynuyor. Hem diyaloglarının kaydedilebilmesi için hem de o ışıkta sesinin anlaşılabilmesi için. Peki bu adama iki katı para verdi mi? Önemli bir soru, bilmiyorum. Bana böyle bilgilerle gel. Faslan para alacaksa bu adam bu işi niye yaptı, değil mi bunlar ya? Yok mu iki zünlü? Beni bul Fincher. Sevdiğin yerden geliyor. Evet. Avengers en gelinden geliyor. Ölene kadar Marvel ciz. Marvel Marvel. Ya bu sessiz adına koyma. <gülüyor> Okey, koyma. Bir saniye izletiyorum Hadi. ve yorumunu alacağım. Çok seksi. <gülüyor> Aha, aşka geldi. Bu da çok seksi bir yer değil. Şu adam çok eksiz. <gülüyor> İzlediğin karelerin tamamında efekt var. Hulk'u falan geçiyorum o hariç. Mekan? Tamam onlar da var ama yok onların haricinde. Baktığın Aa. karakterlerde bir efekt var. Buldum sanmıştım. Yani teknik olarak buldun ama giydikleri kıyafetlerin tamamı efekt. Hiçbir kıyafet yok. Daha bu sahneler çekildi. Çıplak mı çekmişler? İsterdin değil mi? Bana efektlerini göstereyim şimdi. Aa, çıplak çekmedilerse sıkıcı. Taytlı çektilerse gösterme. Soğumak istemiyorum. Bu sahneler çekilirken henüz kıyafetlerin son hali tasarlanmamıştı. O nedenle bunların hepsini... Bir saniye. Yani kıyafetlerin tasarımını yapamadıkları için bunu çekip, ondan sonrasında efekt ekleyip sonra o kıyafetleri yaptılar mı? Gördün mü? Hala şu kıyafeti gibi. Deminki sahne böyle çekildi aslında. Neyse bunlar siyahmış gene boş. Evet o tipler değil. Eski filmlerdeki kostümlerini giymiş ama hepsi... Bak arka planı yapmışlar. Çıktırdın yani teknik olarak haklısı. Biliyoruz bizde bir şeyler... Ne diyorsun bunla ilgili? Bu kıyafetler yapıldı mı sonradan? Bilmem. Bir <gülüyor> <Gerçekten. Soruyorum. gülüyor> Bunu yapmak aslında böyle söylendiği kadar basit bir şey değil. Çünkü o kıyafet hareket ediyor. Dolayısıyla aslında öncelikle geçen videoda da konuştuğumuz gibi bütün arka planları siliniyor öncelikle. Çünkü o kıyafetin kaplayacağı hacimle bunların filmde gördüm, gördüğümüz hacim aynı değil. Dolayısıyla bütün vücut baştan modelleniyor. Aslında burada gördüğün sahnelerde boynun altı tamamen silini 3 boyutlu bir modelle değiştiriliyor. Pardon arkadaşlar. Başka bir şey var bir mı? Bir kostüm Atladım tasarlanmadığı gibi. için bunu neden yaptınız? Yani bu sana gerçek olan tek şey, <gülüyor> gördüğün gibi tamam efekt jası gerçek olan tek şey kafaları aslında. Kıyafet yapmak daha kolay değil mi? Neden ya? Neden? Gerçekten ben çok kazıyorsunuz. Otomuz neydi? Ne gerek vardı? Filmi izlerken bunu fark etmedin. E tabii şimdi. Dolayısıyla ne oluyor bu? Buna ne diyoruz? <gülüyor> İlk filmde de yani farkında olmadığım bir efekt vardı. Burada da görünmez efektler. Böyle hani bazen izlersen anla o yaratık bir efekti onu koydular falan. Bunlar böyle görünmez farkında olmadığın efektler. Özür dilerim kıyafet almaya mı erindiniz ya? 5 evrende video çekmeyi biliyorsunuz. Bir kostüm tasarlayamıyorsunuz. Hazırsan bir tane artık görünmez efektler olduğunu anladın. Görünmez taraf. efektler değil, gereksiz efektler. Bence en bombası bu. Arka plan hariç ne efekt? Yine görünmeyen, fark edemediğim bir efekt var. Yani bu insan aslında yok, bunu da oynatıyor. Çıkmasınlar şimdi yeter... bana karşı? Hangisi yok? <gülüyor> Ay ben hakikaten çok seviyorum. Bak yok şimdi yok. De senaryo yazıyorsun diyecekler. Allah belamı versin. Benden saklıyorlar. normalde. Şöyle ben. %50 tutturdu. E, sette yok o oyuncu. Yani bir kişi buraya sonradan yerleştirme. Anne mi kaynaklı? İşte onu yerleştirme yaptım. Şundan dolayı. Sen Gerçekten de şey yapsana. Wow yapsana. Şundan dolayı. Wow. Öbür oyuncuyla çekiyorlar. Öbür oyuncunun cinsel taciz olayı ortaya çıktıktan sonra Netflix onu kovuyor. Ama tabii o karakteri çıkaramadıkları için filmden yeni bir oyuncuyla bütün sahnelerini tekrar çekiyorlar. Ama tabii film çekimleri bittiği için kadını sadece stüdyoda yeşil perdelere çekip. Ne kadar çekmiş olabilirler mesela? Yani kadının olduğu tüm sahnelerde kadını tekrar çekiyorlar. Kim efek, bana onu anlayabilecek mi? Şimdi de bilerek size bakalım. Ah, şu iki kişi başta konuşanlardan biridir diye düşünüyorum. Ama neyiyorsun değil mi hani yani bir adam o orada yok diyorsun ay o kadar görünmez ki diğer aslında kadın bütün sahneleri a doğru kadına gelince herif lüksleştiriyor ama ben ha, bu, bu, bu, bu arada görsel olarak, olarak anladığım için söylemedim hani görünmezden işte <gülüyor> ilerledi ama gene de bence ha, zeki bak aynı ya var işte tamam, bekle şimdi göster Yeşil perdeli bir ayrı bir sette çekiyorlar. Mümkün olduğunca aynı ışığı yerleştiriyorlar. Ama tutmuyor tabii şey, kamerası. Var. Compositing diyoruz buna. Compositing aslında efekti yapıyorsun 3 boyutlu. Gerçek sette çekilen kamera mı Bu ikisinin birleştirilmesi işlemine compositing diyoruz birleştirme. Ama böyle sandığına kadar basit bir işler. Mesela burada çektikleri hiçbir şey tutmamış. Ama yapan kişi yaptığı renk filtreleriyle, ile arka plana oturtmayla e, birebir hiç farkında değil misin gibi oturtuyor. Şimdi ben gene bir şeye sinirlendim. Söyleyebilir miyim? Ya Başka ben sebebiyle çıktığı için şu an efekti göremeyeceğim ya. Efekt çok iyi zaten gömemezsin. Yok filmin çok kalitesini düşürmüş bence. Lan fark etmedim bile adamı çıkarmışlar dedim. Öncel olarak <gülüyor> anladığım için söylemedim. Görünmez efektlerimize ilgili ne diyorsun genel olarak? En büyük görünmez efekt hangisi ilk duyduğunda şok oldun? Onu bile hep koymadın onu söylüyorum. biliyorsun. <gülüyor> Parazitin izlemediyseniz izleyin. Orada bir ev... De geçiyor zaten bütün olaylar da. Evin üst katı yokmuş. Efekt koyuyorlar Gereksiz. İnanılmaz gereksiz. Mantın ya iki katlı pançeti bize başka ev bulamadılar mı? Ne bu efekt yapma aşkı ya? Seni... Gerek yok. Bu haftada bizi Harun'un sözümüz var. Kendim bildikleri tanıdığım mı? en yakın arkadaşıma en yakın arkadaşım dedim diye çok trip yedim. O zaman bizi e, yorumlarını hiç esirgemeyen Harun ışıklar olmadı bu çok <gülüyor> Harunlar bizi takip etsin ama Harun e şey çok şey diyeceğim yorumlarını esirgemeyen herkes canımız ciğerimizdir. Yorum özellikle yapan, ilk gün. Özellikle gördüğünde ya videonu şöyle şöyleydi deyip yorum yapan feedback veren herkese kocaman böyle böyle böyle. Hadi yap. Çok kalb. Bok gibi yaptık ama olsun. İzlemeye devam edelim. Paylaşma, life, share. <gülüyor> Yeni bir e, Sıradan Sinema Bilgileri bölümünün sonuna geldik. Paylaş. Eylem ben size video paylaşınca izlemeyen. İstemiyorum. İzlerler be kıyamam. İzlerler, Yani Baba. hepsini izleyin. Bak. <gülüyor> Çok izleyin. Bay bay.